Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir simülasyon deneyeceğim. 27 Mayıs günü arkadaşlar, yani yarın e, uzaya nasıl desem, uzay aracı fırlatılacak arkadaşlar. Uluslararası e, uzay istasyonuna kilitlenmeye çalışılacak. İşte onun simülasyonu var arkadaşlar. E, şimdi onu sizlerle beraber e, deneyeceğiz hemen başlayalım. Şimdi size şöyle bir anlatımda bulacağım arkadaşlar. Şu uzay istasyonuna işte kilitlemeye çalışacağız. Ben hiç e, başaramadım maalesef. E, size bunun linkini vereceğim. Siz de bunu deneyebileceksiniz arkadaşlar. Ve şu anki şu e, uzay kontrolleri yani şey uzay aracı kontrollerini e, astronotlar da yapacak yani. Her şey gerçek buradaki arkadaşlar. Şöyle kilitlemeye başlayalım. Şu an yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Evet kalkmaya başladı. şu ilgiste yazan şey sanırım kalan mesafeyi söylüyor. Çok yukarı gittik arkadaşlar. Hemen aşağıya doğru gitmeliyiz. Gidemiyoruz. Niye öyle oldu? Heh, şimdi gitmeye başlayabiliriz muhtemelen Çok yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim, o size de öyle olacak. Yani sakın internet problemi veya sistemsel sıkıntı olarak algılamayın. Bu hepimizde öyle olacak. Evet, birazcık sağa doğru dönelim. Şu sanırım ilerleme. İlerleyelim. Ama şimdi fark ettim, ha ilerlemeye başladı yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar muhtemelen yapamayacağım acaba bunun bir yerine çarparsak ne oluyor patlama efekti falan ne var mı cidden bilmiyorum ama bakmayacağım direkt kilitlemeye çalışacağım arkadaşlar size dediğim gibi uğraşmanıza gerek yok bunun linkini vereceğim siz de yapabileceksiniz şöyle birazcık hızlanmaya çalışacağım Evet gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş şu an e, ekranda gidip gitmediğimizi fark etmediyseniz şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar şu x'te yazan şey kalan mesafi gösteriyor demiştim zaten çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar şuradan eksiye basıp hafif yavaşlayalım çok zor arkadaşlar cidden bunu nasıl yapacaklar yani bilmiyorum ama tabii onların uzman olduğu düşünülürse çok basit bir şekilde yaparlar sanırım. Evet devam ediyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. Ama kilitlemiyip kilitleyemeyeceğim arkadaşlar çok eminim yani o maalesef kötüyüm. Şöyle aşağı doğru indirmeye çalışacağım. Hadi şöyle sola doğru gidelim Abi oldu sanırım diyeceğim ama çok hızlı mı gidiyoruz orada tam ölçemedim 60 metre diyor Çarpacağız çarpacağız çok yavaşlamaya çalışacağım şimdi Evet şu ağırlığı kısmından sanırım Ne oluyor yani orada tam anlamadım şu ağırlığı kısmını Neyse Arkadaşlar aşağı doğru inelim şimdi sağ çekelim kilitleyeceğim gibi hissediyorum ama sanırım olmayacak abi yavaşlamam lazım niye çok hızlısı Arkadaşlar ben bu çok denedim hiç yapamadım Aa, kilitleyecek miyiz Ya lütfen kilitle Hadi hadi hadi Ağa çarpacağız Ne oluyor Başarısız olduk arkadaşlar maalesef ne hatası oluşmuş tüm yeşil sayılar 0.2'nin altında ve oranınız 0.2 metre bölü saniyenin altında olduğundan başarılı yerleştirme sağlanır. Yeden oynayın ve ara yüz ve misyonun hedefleri hakkında kendinizi tanımak için de okuyun e gözden geçirin. Kısacası arkadaşlar başaramadık diyor. E, bence çok yaklaşmıştık üzüldüm. Dediğim gibi siz de bunu deneyebilirsiniz. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Lütfen yani videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hep iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.